Seyahat diaresi ya da daha yaygın adıyla turist iseline enterotoksijenik ekoli adındaki bir bakteri sebep olur. Meksika'daki vakalara Montezuma'nın intikamı, Hindistan'dakileri ise Delhi göbeği adı verildiğini biliyoruz. Bakteri dışkı ya da oral yollar aracılığıyla bulaşır. Bakteri bulaşmış dışkılar yediğiniz bir şeye ya da içtiğiniz suya karışmışsa, Patojen midenizden ince bağırsağınıza geçer. Her zaman olduğu gibi epitelyum adı verilen yeşil katmana odaklanıp epitel hücrelerden birini mercek altına alacağız şimdi. Bakteri buna benzeyen bir şeydir ve kendini epitel hücrelere, kamçıya benzeyen ve pili olarak adlandırılan yapılar aracılığıyla bağlamaya çalışır. Pili, pilusun çoğuludur. Bakteri epitel hücreye bağlandığında, hücrenin içine girmek için iki farklı toksin salgılar. Bunlardan ilki, ısıya duyarlı enterotoksin. İkincisi de, ısı-stabil enterotoksin olarak bilinir. Isıya duyarlı enterotoksin, yüksek ısılarda işlevini sürdüremez. Isı-stabil entorotoksin, yani diğer adıyla ısıya dirençli entorotoksin yüksek ısılarda bile stabil kalır. Bu entorotoksinler bakterinin epitel hücreye giriş yapmasını sağlar. Bu arada bakteri hücreye girdikten sonra da bu entorotoksinleri salgılamaya devam eder. Endorotoksinler daha sonra değişik enzimatik ve biyokimyasal sinyal yolları üzerinde etkili olmaya başlar. Ortaya çıkan sonuç hep aynıdır. Yani hücrenin su ve klorür salgılamasına yol açıp, sodyumun hücre tarafından geri emilimine engel olurlar. Bu, epitel hücrelerin içindekilerin ince bağırsak boşluğuna boşaltılması anlamına gelir. Dikkat ederseniz, tüm bunlar, kolera toksinlerinin yaptıklarıyla hemen hemen aynıdır. Hatta ısıya duyarlı entorotoksin, kolera ile aynı enzimatik yollar üzerinde etkilidir. Bu bakteri, sisteminize girdikten sonra, mide ve bağırsak iltihabının farklı çeşitlerinde görülen değişik belirtilere yol açar. Belirtiler, bakterinin vücuda girişini takip eden birkaç saat içinde kendilerini göstermeye başlar ve birkaç gün devam eder. Bakteri kolera gibi çalıştığı için, belirtileri de koleranın belirtilerine benzer. Şiddetli sulu ishal, dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması, tüm diğer mide ve bağırsak iltihaplarında olduğu gibi, mide bulantısı ve kusma, ve karın bölgesinde kramplar görülebilir. Doktora gittiğinizde sizden dışkı örneği istenir. Dışkı örneği incelendiğinde enterotoksijenik ekoliye rastlanırsa turist isaline yakalanmış olma ihtimaliniz çok yüksektir. Turist isalinin çok fazla su içmek dışında bilinen bir tedavi yöntemi yoktur. İnce bağırsağınız bakteri yüzünden suyu sisteminden uzak tutmaya çalıştığı için vücudunuz aşırı susuz kalabilir. Seyahat ederken bu hastalığa yakalanmamak için yapabileceğiniz en iyi şey şişe su ya da temiz olduğundan emin olduğunuz suları içmektir. Bu sayede bakteri bulaşmış olma ihtimali olan bir suyu içmemiş olursunuz ve patojenin vücudunuza girmesini de engelleyebilirsiniz. Hoşçakalın.